Çukur baskı bir baskı süreci ya da türü olarak değerlendirilir. Çukur baskıda imge bir plakadan kağıda aktarılır. Bu teknikteki temel prensip ortaya çıkarılmak istenen imgenin plaka yüzeyinin altında kalmasıdır. Çukur baskı içinde de birkaç farklı tür yöntem bulunmaktadır. Belki aralarında sizin de bildikleriniz vardır. Bunlardan biri iğne kazı tekniğidir. Bu teknikte metal ya da herhangi bir plakanın üzeri kazınır. Metal kazınarak kaldırılır. Kuru uçla kazınan bir plakada pürüz ya da yığılarak yükseltilmiş metal alanlar oluşur. Mürekkep bu yığılmış alanların altına yerleşir. Asit oyma ise diğer bir çukur baskı tekniğidir. Bu teknik ise metalin kimyasal bir işlemle kaldırılması mantığına dayanır. Plaka bir asit ya da bazla dağılanır. Bu iğne kazı tekniğinden daha farklıdır. Çünkü o teknikte amaç metalin kazınmasıydı. Bu asit oyma tekniğinde ise zemini kaldırmak için belli belirsiz bir aşındırma yapılır. İmgenin alanı benzer bir biçimde yaratılır. Çünkü burada da plakanın iç tarafları mürekkeple dolar ve bu şekilde imge kağıda aktarılır.